yepyeni bir videodan merhaba sevgili dostlarım. Sizlere çok güzel bir Tron Bulut Madenciliği uygulamasını tanıtmak istiyorum. Fakat sizde bu siteye üye olup Tron Bulut madenciliğine başlayıp hazır yılbaşı yaklaşırken yılbaşına paralı girmek istiyorum diyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki linke tıkladığınız zaman böyle bir görüntü gelecek. Buraya telefon numarasını buraya giriş şifrenizi buraya şifrenizi iki kez yazdıktan sonra buraya da şuradaki harf ve rakamı yazdıktan sonra üye ol butonuna basıp çok kolay bir şekilde üye olabiliyorsunuz. Şimdi tron bulut madencili nedir? Siz yatırım yapıyorsunuz. Yani siz minik yapmıyorsunuz. Bu uygulama size otomatik minik yapıyor sevgili dostlarım. Şimdi ben üye olduğum için buradan giriş yapıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi sisteme giriş yaptık. İlk üye olduğunuz zaman size 600 TLX bonus ödülü veriyor. Bu parayı çekemiyorsunuz ama bunu günlük e %5'ini her gün alabiliyorsunuz. Ama bu 600 TLX'i cüzdanınıza ne yazık ki çekemiyorsunuz. Bunun her her gün %5'ini alabiliyorsunuz sevgili dostlarım. Bakın insanlar buraya hemen bakın patır patır patır patır yatırım yapıyor görüyor musunuz? Bakın şimdi buradaki menüleri size hepsini tanıtacağım. Depozito, yatırım, terfi, şarj, yer oranı hepsini tek tek anlatacağım. Örnek veriyorum siz buraya yatırım yapıp tron bulut madenciliğine başlamak istiyorsanız her şeyden önce şu sağ üst köşede bildirimlere tıklayıp bakın burada kural var. Kurala bastığınız zaman sizlerin bu uygulamanın bakın kaç para yatırırsanız tamam mı kaç paraya verecek her şeyi burada gösteriyor. Bakın. Mevduat 1 ile yani en az 1 TRX ile 2000 TRX arası iki %2.5 veriyor. 2000 ile 20.000 arası %3 böyle gidiyor sevgili dostlarım. %3.5 4 yani 60.000 TRX'ler fazla yatırma parası %4 ömür boyu kılıcı her gün parayı çekiyorsunuz. Burada bakın takım var. Burada insanlar sinin linkine tıklayıp yüzde %10 %5, %2 kazandığınız her şeyi bakın burada tek tek gösteriyor. Buraya da okuyor tamam mı ne demek istediklerini daha doğrusu bu uygulamın nasıl çalıştığını buradan çok daha iyi öğrenebilirsiniz şimdi buradan geri geliyorum ben buraya şimdi yatırım yapmak istiyorum tamamen size göstermek için. bakın şu sol köşede pembe alanın sol tarafında depozita var depoziteye basıyorsunuz tamam mı karşınıza bir cüzdan kodu çıkıyor tamam bakın burada cüzdan kodu var bir de arkay kodu var hangisinin yatırım yapmak istiyorsanız ben cüzdan kodunu kullanacağım buradan bunu kopyala diyorum kopyalama başarılı diye. buradan borsama geliyorum hangi borsayı buradan trona geliyorum tron çek diyorum alıcı adresini yapıştır buraya işte 20 TL'si açıklamaya da aktarma tron çek butonuna bastıktan sonra hem cep telefonuma hem mail adresime doğrulama kodu gelecek 440 874 şimdi mail adresimize de bir doğrulama kodu gelecek 236 002 yes Çekin, talebiniz telefonunuz alınıyor bakın sağ alt kişi de şimdi buradan çıkıyoruz tamam mı tekrar geri geliyorum siz Buraya ben tamamen örnek gösterdim. Ben 20 TL yatırdım. Siz buraya 10.000 bin yatırım yaparsanız, şayet olur da her gün bunun yüzde üçünü veriyor size. Yüzde üçün abi 300 TL yapıyor. Her gün ömür boyu 300 TL siz alıyorsunuz sevgili dostlarım. Bakın yani burada yatırım var, geri çekilme diyor burada bak. Yani yatırımınızın karşılığında kazandığınız parayı buradan çekiyorsunuz. Ben az önce 20 TL yatırdım ya. Onun gelini buradan çekiyorum sevgili dostlarım. Bakın buraya çekmek istediğiniz meblağ. Mesela örnek veriyorum, 500 TL mi kazandınız? Buraya 500 TL'lik yazıyorsunuz. burada da alıcı adresi. Az önce ben ne yaptım? Para buraya geldim. Siz artık hangi borsayı kullanıyorsanız. Tekrar buradan turunu buluyorum. Buradan şimdi az önce çek dedim. Şimdi yatır diyeceğim. Yatıra gelip buradan düzen adresini kopyalıyorum. Buraya yapıştır. Geri çekerek butonuna, yani tek butonuna bastığınız zaman çok kolay bir şekilde hesabınıza paranız geliyor. En fazla 5 dakika. 5 dakika bile bulmuyor. Terfi ne biliyor musunuz? Terfi sizin linkinize tıklayıp üye olanların karşılığında yapmış oldukları yatırımın karşı ığında size verdiği yani ödül olarak kazandığınız parayı burada gösteriyor. Bakın burada terfi hesabı var. Terfi hesabınıza bastığınız zaman tamam mı? Buradan geri çekmek ve transfer yatırım yani yatırım paranızı buradan çekebiliyorsunuz. Aktar dediği zaman kolay bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Bakın burada terfi var ya terfi sizin bir de şunu yapabiliyorsunuz bu terfi hesabınıza. Şimdi bak terfi hesabınızdan gelen parayı tamam mı? Transfere yani yatırım hesabınıza aktarabiliyorsunuz. Diyelim bugün ödül olarak şimdi elim size linki tıklayıp iyi olanların örnek veriyorum 200 TL kazandınız. 200 TL'si yatırım hesabınıza buradan transfer yapıp aktarabiliyorsunuz. Mesela bakın burada örnek veriyorum. Kaç para kazandıysanız gösterecek. Eğer transfer etmek istiyorsanız buraya transfer etmek istediğiniz miktarı yazıp buradan da aktar butonuna bastığınız zaman kolay bir şekilde buradan da yatırım hesabınıza para yatırabiliyorsunuz. Burada şarj var. Şarj ne biliyor musunuz? Buna tıkladığınız zaman siz bugüne kadar burada ne kadar şarj yapmışsınız? Yani ne kadar para yatırmışsınız? Hepsini gösteriyor sevgili dostlarım. Biraz daha aşağı iniyorum. Burada kar var. Yani sizin her gün elde ettiğiniz karı burada gösterecek. Şu an bende de göstermeye yeni başladığım için göstermiyor ama 24 saatin sonunda her şeyi gösterecek sevgili dostlarım. Bu kadar kolaydı. Siz de bu siteye üye olup para kazanmak istiyorsanız yeni yıla paralı girmek istiyorsanız şu depocuda bölümünden istediğiniz kadar para yatırabiliyorsunuz. Yatırım tavsiyesi değil. Sadece algoritmayı anlatıyorum size. Nasıl çalıştığını anlatıyorum size. depocuda bölümünden para yatırıyorsunuz. Yatırımdan yani yatırım hesabından terfi hesabınızdan da para çekebiliyorsunuz. Ama yatırım hesabınızdan 24 saat bittikten sonra örnek veriyorum. Bugün 500 TL kazandınız da ya yatırım hesabınızda. Eğer bu 500 TL'yi çekmezseniz 24 saatin sonunda sıfırlanıyor sevgili dostlarım. Her gün çekmeniz lazım. Ama terfi hesabınız sıfırlanmıyor. Biriktirebiliyorsunuz da hiç önemli değil. Evet sevgili dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.